Malezya, evet uzaktaki bir co coğrafya, Uzak Asya ve Gerçek Asya, Asya'nın merkezi. Devralem Programı Malezya Belgeseli'ye karşınızda. Ağaç türleriyle ilgili bilgi ilgi verilecek, ee, gösteri sunulacak. Galeriye giriyoruz. Ee, Malezya orman araştırması sun içerisinde. gallery uh, where in the ground level people make the old time uh, using the timber uh, making uh, for for example uh, a freezer, for the freezer and uh, for the music is music and then for the uh, weapon and some other thing is uh, the, to put a small small thing and also the boat. Bu gallery the old time. Ağaçtan yapılanlar şeyler vardı. Misallar bu buz dolabı, buz dolabı ve müzik şeyler ve silahlar. Oradaki silahlar var. Ağaçtan yapılan şeyler, bütün ürünler. Evet. Ne zaman kurulmuş burası? Çoğunlukla 30 yıldan önce. 30 yıldan önce. 30 yılın. Evet, 30 yani. önce. Ama bir şeyler, onlar. 60 yıl önce. Anladım, anladım. Şunu, tek ağaçtan mı yapılmış bu? Şu saat, evet, deri evet. satu papan kan. Labinya Tek ağaçtan, tek tek ağaç ama tek şey deri. Ama şey sama pokoknya sama kan. Tek ağaçtan yapılmış. Tek ağaçtan, yekpare evet. Gördüğünüz gibi şu kayık tümüyle yekpare ağaçtan. Bir de ağaçtan, bir de ağaçtan bu yapılmış. Bu Ağacın ismi nedir bu ağacın? Uh, apa nama pokok hmm, evet. kaç uh, tür canlı yaşıyor ormanlarda? Biodiversity, more than 50 species uh, here. En fazla vardı. Eli çeşitli. 50 çeşitten fazla. Fazla. İkâh ya yaşıyor bu evet. Sizler 1929 yılında kurulmuş ve ilk müdürü de resimdeki bu şahıs. 32'ye kadar görev yapmış. Onun dışında 50-54 arası görev yapan. Acaba Türkiye'de böyle bir enstitliğiniz var mı? Bir husus merak etmeyin. Malezya ormanlarındaki canlı türlerinden bazılarını çok güzel müze haline getirip işte büyük bir çekirge arı ve hepsini kurutarak burada sergiliyorlar ve gençlerine çocuklarına da bunu gösteriyorlar turistler de bunu gezerek Malezya'yı daha iyi tanıyor acaba bizim Karadeniz ormanlarında kaç çeşit Tür var. bunu merak ettim ben araştırdım ve bir müzemiz yok maalesef kelebek türleri burada nasıl tohumları cinsleri bozmadan bunları kendi içerisinde ırklarını koruyarak bugüne getirdiklerini bunların her bir türünü ayrı ayrı arşivlediklerini ve bunların orman içindeki dengelerini nasıl kurduklarını kontrol altında tuttuklarını gösteriyorlar tabi bunları sadece e, görsel amaçlı doğal güzelliği değil endüstriyle kazandırmışlar bu da çok önemli örneğin temizlik gıda bunları şampuan tıp alanında görüyorsunuz ilaç kozmetik alanında krem ve bunları mümkün merdebe doğal se işte içecek no sugar added hiçbir şeker ilave edilmeden dahası bunları sanatsal boyutta kurutup ticarete dönüşürmüşler tahal olarak kullanılanları almışlar temizlik alanını almışlar ve ev malzemeleri kapılar doğramalar yani bunu ticarete de bir nevi çevirmeyi Başarmışlar. Hayatta daha çok doğa adamsın, oluşturmuşlar. Kaplamaları, ağaçtan, oturma ağaçtan. Yani bir nevi ağaç müzesi orman. Evet. evet. Ve sosyal hayata doğayı entegre etmek. Yani e, plastikten, petrolden yapılan şeyler değil de insanlar doğal şeyleri seçerse ileriki jenerasyonlar rahat eder. Ki Bu da doğru biz anlık düşünmememiz lazım. Çocuklarımız sorunlarımızı düşünerek hareket etmemiz lazım. Evet seven be. Değerli izleyenlerimiz inanın etkilenmemek elde değil. Ve orman araştırma enstitüsündeki ağaç sanayinin gelişime süreci, ormanlarda yaşayan canlı türlerini o kadar güzel sergilemişler, o kadar güzel anlatıyorlar ki etkilendik doğrusu. Gerçekten müzeler önemli. Özellikle geçmişi geleceğe taşıyor ve gelecekte. Devletlerin, milletlerin başarı öykülerini de anlatıyor. Tıpkı Malezya'da, Kuala Lumpur'da, Orman Araştırma Enstitüsü'ndeki Galerya'da olduğu gibi. son endüstri nedir ne güzel karnımız Şu an orman içerisinde de kısa bir yürüyüş yapalım diyoruz ama bir taraftan da yağmur yağıyor. Ekip şu an orman içerisine doğru orman, ormanı bir güzelce gezecekler. Orman içerisinde şu an yürüyüşe geçtik ve ormanı bir kısaca gezip tanımaya çalışacağız. 10 kilo ağırlığında balıkların dolduğu bir gölet de yapmışlar. Bu abi kişiler, jamu pasti, bu aracı yaşında? 60 <gülüyor> 60 yıldan <gülüyor> fazla. Yani şimdi görevi görüyor. Rehberimiz bu ağacın yapraklarının koktuğundan bahsetti. Biz bakalım şöyle koparalım. Ah, gerçekten tatlı bir kokusu var. Müthiş, harika bir kokusu var. Al. Ah. Bu kaputu. Bu kaputu. Kaputu. Kaputu. Kaputu. Kaputu. Kaputu. Evet, burası derin orman, görünmeyelim aman. Ve daha başka ne kadar güzel türkülerimiz var ormanlar ve yeşillerle ilgili. Püsküllüdür püsküllü ala gürgenin dalı. Sadece Karadeniz yöresinde ormanlarla ilgili türküler yok. Anadolu'nun diğer yerlerinde de türküler var. O Türklerle ilgili gönül telimiz titrer sanatçılarımız söylediğinde ama ormanlarımızı maalesef korumamışız. İlk kez Türk televizyonları içerisinde devralen farkıyla sizlere Malezya'nın yağmur ormanlarını gösteriyoruz ve yağmur ormanlarındayız. Burası Malezya'nın yağmur ormanları. Müthiş yağış alıyor. Şu anda vahşi doğanın içerisindeyiz. Enva var çeşit ağaçlar var. 80-100 yılda 30-40 metre yükselen ve Ciddi şekilde kalınlaşabilen ormanların içerisindeyiz, yağmur ormanlarındayız, Malezya'dayız. Okay. This is the species we call uh, growing trail. Growing trail listener, listener leaf. Bizler için özel açtılar ve güvenlik şeridinden çıkarak şu an o ormanın denilliklerine doğru yürüyeceğiz. Ekip arkadan geliyor. Hemen şöyle dönelim. Gerçekten müthiş bir güzellik, müthiş bir manzara ve buraya girerken özellikle grubu saydı buradaki yetkili. Zira kayıp olabilirsiniz dedi bize ve gerçekten müthiş. Şöyle İçeri doğru girdiğimizde müthiş bir hava ve ormanın ne kadar değerli, ağacın, yeşilin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anladık. Envai çeşit, ağaç türü ve güzellikler. Müthiş manzara, farklı bir ortam ve kendinizi bu güzel atmosferde adeta kaybedip gidiyorsunuz. Ve bizim ormanlarımızda böyle olabilir. Aslında Malezya'dan alacağımız dersler var. Malezya'nın tarihi geçmişi fazla eski değil. Ama doğal güzelliklerine sahip Ve burası yağmur ormanları. Ekip yağmur ormanları içerisinde yürüyor ve yağmurlu bir ortamda. O, Belki. Gerçi o daha iyi çıplak ayak. Ayağın toprak esik. Tabii ya. arkadaşlar. Evet hocam çok harika bir doğa içindeyiz. Bu hangi var mı acaba? Okay, let let three. Yeni bir. Bu ağaç ismi kulem. Bu yüksek evet. ağaç ismi meyvesi kulem. Onun ceviz bu da. Eee ceviz. cevizin meyvesi yani. Bu ceviz değil, ya. değil mi yani. Onun yap ya. yapraklarda oh. sulfur var. Bir de şey Salför. Salför. Ya. Salför. Salför Salför yani. var ya. Sulfur. Ceviz, ceviz sulfur. Salpul çok iyi yani ama makan Evet. Kulem ya, kulem tri De container biraz. Doğal ortamdan yürüyelim dedik değerli izleyenlerimiz. Yağmur ormanları. Türk televizyonları içerisinde ilk kez yağmur ormanları devralen farkıyla ekranlara geliyor. Ekvator bölgesinde, Malezya'da ve yağmur ormanları. Ve müthiş manzara, değişik ağaç türleri ama bir taraftan da o yağmurun altında buraları gezmek insana farklı duygular veriyor. Bu ağaç Sipo Gajah ismi, çünkü Gajah fille fil ama fil oturken bu koku gördünüz mü? Koku gördünüz Oturken filin ayakları oyladır. Fil ağacı mı diyorlar buna ya? Fil. Fil ağacı. Okey. Sorry, only this Fil ayakları şeklinde ağaçlar, müthiş yere dayanmış ama yukarıdan da köklerini atarak direnmeye çalışıyorlar. Envai çeşit ağaçtır burada. Buradaki ağaçlar 80 yıldan fazladır diyor. Same species, yeah. Specialities. Ah, ah, same species, same plant, same plant. Buradaki ağaçların türleri aynıdır. Yeah. What, what about the length? Man? The length is more than 30 meters. 30, oh. 30 meters. her biri 30 metrenin üzerindedir buradaki ağaçlar. Yeah. What is the kind of this tree? Uh, medium hardwood. Medium, medium hardwood. M medium hardwood. cinsinde ağaçtır. Uh, how many years that they are living? Uh, more than 80 years. 80 yıldan yeah. daha fazla, yani uh, have age or uh, yani 100 or uh, more than it, can live more than 100. Yani 100 yıldan fazla yaşayabilir bunlar ve bunlar 80 yıldan fazla. Uh, this is the oldest in this print. Ah, uh, uh, we not only the print, but the other forest also we have, but this one we plant at uh, as a plantation, plantation. plantation. Evet. The Bu bölgedeki uh, en uzun ve en eski ağaçlar diyebiliriz diyor. Tabi diğer bölgelerde daha eskileri de var diyor. 80 yıllık ve 35-40 metreye kadar olanları da varmış. Burası derin orman, görünmeyelim aman. Ormanlarla ilgili ne kadar türkümüz var ama o güzel ormanları maalesef korumuyoruz. Korumak için de ciddi çabamız yok. Ormanı hiç unutmayalım ki sevgi korur, muhabbet korur. Ve hep tabelada kalmıştır. Ormanı sevgi korur tabelası ama maalesef ormanı yıkıp yakıp yok etmişizdir. Gerçekten görülmeye değer Bir daha bir daha o ses <gülüyor> Kurda kuşa yem olmayız <gülüyor> Ormanlarla ilgili kim türkü söyleyecek? Bakın güzel bir. Ormanların gömbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarin hayali karışımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim, ağlar gezerim. Püsküllüdür püsküllü. geçmedi <gülüyor> <Ona> geçmiyorlar. <gülüyor> Şey evet. Öyle heyecanla anlatıyor evet. ki bu beyefendi evet. Malezyalı Raşit Bey Raşit evet. evet. heyecanla anlatıyor ve evet. sevgiyle bunu yaptığını söylüyor Gördüğünüz gibi evet. yaş 65-70'e yakın evet. ama müthiş bir sevgi Ormanı sevginin koruduğunu bir daha gördük bir daha anladık e Bizim ormanlarımızda mutlaka korunsun evet. istiyoruz Türkiye selam İnşallah. Evet. Masurum, masurum ya. Evet. Yere ağır yapağı kucaklamış. Özellikle bu ağaç. Toprak ana ne kadar güzel sahip çıkmış. Ve toprak ana da buna vefalı olarak bağrına basmış. Malezya Orman Araştırma Enstitüsü içerisindeki araştırmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenlerimiz müthiş görüntüler tespit ettik. Müthiş bir mus muson ile burada bizi Araştırma Enstitüsü karşıladı. Değişik orman türü çeşitlerinin bulunduğu, 200'e yakın çeşitten söz ettiler. Sadece orijinal 50'ye yakın canlı türünün yaşadığından bahsettiler. Gerçekten bütün ormanla ilgili her şey sergilenmiş. Ormanı nasıl sanayiye çevirdikleri anlatılıyor enstitüde. Orman müzesi kurmuşlar ve ağaçlarını orijinal şekilde koruyorlar ve ağaç türlerini nasıl koruduklarını da en güzel şekilde bizlere ifade ettiler. Müthiş bir güzellik, müthiş bir manzara şu an buradaki gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.